Rüyada böcek yuvası gördüyseniz yakında sevdiğiniz bir arkadaşınızın yanına gitmeye, güzel zaman geçirmeye, güzel hayırlı havadisler almaya, hayallerinizin gerçek olmasına işaret eder arkadaşlar. Rüyada bozuk para görmek ne demektir? Rüyada bozuk para gördüyseniz iftiraya, dedikoduya, haksız kazanca, aşk hayatında kötü şeylerin olacağına, ticarete atılacağınıza, yeni bir işe işaret eder. Bir sürü bozuk para gördüyseniz çokça dedikodunuzun yapıldığına, bir avuç bozuk parayı yere saçtığınızı gördüyseniz yaşadığınız şehri terk ederek rahat bir nefes alacağınıza, bozuk para harcamak, mal kazanmaya, bozuk paranın hepsini harcadığınızı görmek ise kötü bir haber duyacağınıza işaret eder. Rüyada demir para gördüyseniz hastalanacağınıza, üzüleceğinize, kötü haberler alacağınıza, hayal kırıklığı yaşayacağınıza, ticaret hayatında mağlup olacağınıza, Aşk hayatınızda kıymet görmeyeceğinize, rüyanızda size birin, bir avuç dolusu demir para uzattığını gördüyseniz, parayı size uzatan kişinin sıkıntısını alacağınıza, onun negatif elektriğinden etkileneceğinize işaret eder. Rüyada yabancı bozuk para gördüyseniz, değerli eşyalara önem verdiğimize, hayata bağlı olduğunuza, güzel bir hayat yaşamaya, maddi durumunuzun çok olmasına rağmen, haram yollardan kazanılmış olması nedeniyle helal olmayacağına, dertlerden ve kederlerden kurtulup mutluluğa kavuşacağınıza, çaresiz kalacağınız bir sıkıntı yaşayacağınıza, insanlarla aranızda problem olacağına işaret eder. Rüyada yolda bozuk para bulduysanız, hayatınızın düzene gireceğine, hayatınızdaki yapmış olduğunuz işlerin hepsinden başarılı sonuçlar elde edeceğinize, hayatınızdaki bütün işlerde olumlu gelişmeler yaşanacağına, hayra ve iyiliğe işaret eder. Rüyada bozuk para saymak, para harcayacağınıza, malınızın elden çıkacağına, 3 ummadığınız yüzünden para harcayacağınıza, dedikodu yapacağınıza, kişilerin arkasından hoşlarına gitmeyecek rakaplar takacağınıza işaret eder. Rüyada suyun içinde bozuk para gördüyseniz, işlerin açılmasına, kazancın artacağına, yaşamınıza yön veren bir aracı kaybedeceğinize, çocuğunuz yoksa çevrenizdeki insanların sevgisini kazanacağınıza, kendinizi yenilemeye, Yaşayacağınız kötü bir olaydan dolayı sürekli huzursuz olacağınıza, yakın zamanda hayırlı haberler alacağınıza ve mutlu bir hayat yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada avucunuzda bozuk para gördüyseniz, iş hayatınızda sıkıntılar yaşamaya, sorunları çözme kavuşturarak etrafınıza takdir göreceğinize, başarılarınızın artacağına, para biriktirme şansı bulacağınıza, Bekar iseniz hayatınızla ilgili bazı kararlar alacağınıza ve uygulamaya hemen geçeceğinize, parasal sıkıntılardan tamamen kurtulacağınıza, emellerinize ve hedeflerinize ulaşacağınıza işaret eder.